Hay susun lan. Hi guys bro, welcome to YouTube channel, welcome to YouTube videos. Today son önce Sky var. Senin ben ağzını şiş. Eee. Eee şey, e, neydi lan o? He. Şey. Ananın ki hoş geldiniz neydi? Şey. Welcome, welcome. welcome, welcome. Ha, e, welcome Yusuf, welcome Mr. Ko, welcome Salih, welcome Faruk, welcome Can. Merhaba go canım. Go do mide go. go, go. <gülüyor> okay to. <gülüyor> oh. <gülüyor> Gel kardeşim ay şey friend come here. Salih oh, saydım mı ya, benim ben onu? Aa! Ver onu. <gülüyor> ada. Oy oh, vallahi kardeşim benim. I got Ada Island ee, şey. <gülüyor> <gülüyor> Anasını satayım ne biliyorsa söyledi çocuk. Du geldin mi? E şey come here e, you all orada o. Ada öldüm. Kill killedım e, seni keseni ben kestim. <gülüyor> e, <gülüyor> e, dur, e, stop, can stop. Şu an ayam kaçıyor. Bekle. Sali ya bu kim ya? I, I did, I did Oh yes. E, adam kilo aldım ben. Ah! <gülüyor> Kaçarım ben. Ananın ki. Şu Run sali, run. Oy Şafa Corporation. Oha nasıl sesler. Aga be. Is my name is kemikler kemikler is bone. This my name is bone. Anladı. Ya ağzına sıçtıma bak. Akıcı konuşuyor sanki. burada bana laf yapıyor bir de. Eyvallah canım eyvallah. Allah Allah. Salih sen ne yiyorsun lan Oh my shit I am ölüyor. Please help me middle eeeeeeeeeeeeeee eheheheheh Friendfire I am Friendfire Agabe Burak e, rip in RIP team her daim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, okey ya <gülüyor> <gülüyor> sakin <ol>, ya <gülüyor> Aa, lan bu ne hayır I am ee yırmak go to the yırmak yes I am dead o Yusuf de dead. dead dead dead baba değil mi anasını satayım DEMBABAA <gülüyor> <gülüyor> Şu shit amına e, e, kralice karınca gibi e, takmış kafasını efendim şimdi. neydi efendim e, e, merhaba hacıları dert Allah <gülüyor> e, efendim merhaba mıydı ne bileyim oğlum ben what, what mı şey. kana baksanıza <gülüyor> bak kana bakın <gülüyor> kan kan i am sana tp bu ne oğlum ya bu videodan sonra Uçuyor olacağım uçuyorlum bu baksana ne şey kral Amerika'dasın bak şu an. Havada durdum şahitlerim var da bir danasını setim. <gülüyor> <gülüyor> Tam yeri. E biz niye bunu izliyorsun oğlum? Hadi la, bırak da gide kanasın setim. Kaan, abukşana gukle kardeşim şunu bırak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum bal mısın ya? Ne <gülüyor> diyecektim <gülüyor> ya? Kaan bayağı zekidir ah, ah. ya. Bir elamet geldi. Abi o kadar adam var geldi Menat'tan <gülüyor> aşağıya ya. Onun nasıl bir şey bunlar <gülüyor> ki? Allah Allah. O kadar adam var ki biz Burak esmesin. <gülüyor> Burak taktik yapacağız Burak sen kaç ben düşeceğim adamım. Kaç kaç kaç. Yusuf ekmek o almaya mı gittin kaldı. Yusuf? <gülüyor> go to the hospital. Algo oh, ay geliyor. Venice de analus. Yusuf e, adam e, flying e, yukarıdan bridge e, jumping senin kafa. Ben... Ah! E tuttu. Mı? Mo nerede lan Ender tut Tut tut tut tut. Başla tut tut. Başla bakayım Fransızca bir şeyler söyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, özel bir bari. Yusuf the winner inşallah. Yok yok. Helal buraya? <gülüyor> ben onu sıkacağım. Olan <gülüyor> Oğlum... ee, Kaan, e, durumunu özetler misin bana İngilizce? Çok açıklıcı oldu. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben aya ne yapıyor? ben kaldım burada. ben, ben son madenine girmiş amına. Ben buradan çıkmaya geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Toprağın bonusu. Kazma da vermedi. Taş kazmayla kazıyorum yardım setleri. Yusuf olta atarsa düşersin. Orayı blok koyunuyor ha. Aa güzel adam güzel e, come güzel. here. Ama... Yanına eee kan, kan ne yapıyor? Hakkı <gülüyor> Bun. O mren ortam. Ya o kadar fazla <gülüyor> içi <kişi> var ya kanı. <gülüyor> Oğlum ya bitiremedim <gülüyor> ki madem. E amına kadar İngilizce söyleyecek misin? <gülüyor> Oğlum düşünüyordum işte ne söylesem diye. B -O T E biri bulaşık yıkıyor. <gülüyor> Yusuf yukarı, yukarı. E şey Ender Pearl var mı here you? Var var var. E okay to coach o zaman yukarı. E, bir cobweb coin atlayayım oraya. Neredesin lan? Aha burdayım bak. Dama çıkıyor. Çık. Okay. Tamam. Bende var deneyim mi? Yukarı çık. Salih abi çok merak ediyorum. Allah razı rızası. Ölmedim <gülüyor> lan. Lan Salih. Video enayiler. Ya Öyle kanalizasyon ya. Sen oraya mı gidiyor? İngilizce değil miydi lan? Eee unuttuk biz onu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah. Baş söyleyince İngilizce olmuyormuş ya. Dekam <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yüce <gülüyor> vakal winner kudur çıldır ağla gir. Mesleklişim Faruk. Ee, Yusuf T. Giriş <gülüyor> Ayam e, pro PvP. Bak 200 GPS bro, yaptım bro Yusuf. Pvp. Enayi seni. En Güzel yaptık Ayam Enderman. I am Faker man. Hadi bakalım Aslan ne oldu? <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> ağla geliyor <gülüyor>, lan. Bir <gülüyor> bak. <gülüyor> oha be. Hop. Hello King. Okay. Lan lan lan lan. Lan oto lazım. <gülüyor> Oğlum oha. Oyna nasılsin Setim? Bir tane var. Be. Lan babanın hmm. Ayağın endurma. <gülüyor> bak şimdi fake'e bak. Oo enayı atar yeniden. Bye. Eee like the videos. Goodbye. Eee Subscribe. Yorum. Subscribers to e, videodaki herkes. E, aynen. E, bye bye bye guys bro.